İş hayatında 5 yıla kadar tecrübeli, üniversite mezunu bir gençseniz bu videoyu sonuna kadar mutlaka izlemelisiniz. Çünkü anlatacaklarım ve sunacağım yatırım fırsatı kariyerinizde büyük değişimlerin önünü açabilir. Ben 54 yaşındayım, fena bir kariyerim olmadı, kendimi başarılı hallediyorum ama eğer iş hayatımın başında daha doğru beceriler geliştirseydim, bugün eminim bambaşka yerlerde olabilirdim. Böyle bakınca bugünün geliştiği olarak sizler hem şanslısınız hem şanssız bir yandan çok rekabet var, hayat daha zor bir yandan da global fırsatlar bulunuyor ama burada kritik olan konu kendinize doğru yol yatırım yapmanız. Nedir doğru yatırım? Bitcoin değil, altın değil, Tesla listesi değil. Esas doğru yatırım, doğru becerileri inşa ediyor olmak ve bu konuda muazzam bir fırsat var. Üstelik McKinsey gibi bütün dünyanın saygısını kazanmış muazzam bir danışmanlık firmasının sunduğu bir eğitim fırsatı bu ve daha da iyisi tamamen bedava. Yani en önemli ve en güçlü danışmanlık firması McKinsey tarafından sağlanan tamamen ücretsiz ve evinizdeki rahat koltuğumuzdan bağlanabileceğiniz bir eğitimden bahsetmek istiyorum size bugün. Bu eğitim kariyerinizi değiştirecek güce sahip. Programı başarıyla tamamladığınızda McKinsey tarafından bir sertifika ile ödüllendiriliyorsunuz. Bu sertifika bence CV'nize çok güzel gözükecek. Uluslararası kariyer yapmak isteyen insanlar için ciddi bir nişane olacak. Ama sertifika sonuçta sadece bir etiket. Esas önemli olan öğrenecekleriniz ve ben burada öğreneceklerinizi ister profesyonel hayatınızda isterseniz de girişimci olmak istiyorsanız size müthiş yardımcı olacağına inanıyorum. Program adı Forward. Süper bir isim. Geleceğe doğru demek aslında. Bu programı McKinsey danışmanları geleceğin liderlerini yaratmak için tasarlamışlar. Hayalleri bu tip insanlarla tanışmak, çalışmak ve böyle derin bir network kurmak. Bu network'ün size de büyük katkısı olacağına tabii ki eminim. İşte aklınızdan şöyle bir soru geçebilir. Ben programa kabul edilir miyim ki? Bu kadar bedava bir şey McKinsey bana sunar mı ki? Evet sunar. Koşullar son derece basit. Sadece iş hayatında 5 lira kadar tecrübe ve üniversite mezunu olmak yeterli. Onun dışında her şey çok kolay. Bakın size programın bazı hoşuma giden yönlerini anlatayım. Bir kere öyle belli başlı üniversitelerden mezun olma zorunluluğu falan yok. Gayet eşitlikçi içi program var. Hangi üniversiteden mezun olursanız olun McKinsey sizi kabul etmeye hazır. Evet İngilizce gerekiyor ama öyle muhteşem bir İngilizceye gerek yok. İyi seviyede bir İngilizce ile kurtarabileceğiniz bir program bu. Daha da güzeli şu anda çalışıyor olmanıza da gerek yok. İşsiz olsanız da okey. Sadece bir yıl çalışmışsanız yeterli. O zaman McKinsey size bu programı kabul ediyor. Ücretsiz olduğundan biraz önce bahsetmiştim. Oysa bu eğitimleri almak binlerce dolarlık bir bütçe gerektirebilirdi. Daha da güzel ama öyle çok fazla vaktinizi de almayacak. İş hayatının yoğun temposundan haftada sadece 2 saat ayırırsanız bu programı gayet başarıyla tamamlamanız mümkün. Program 20. yüzyıl iş hayatının gerektirdiği tüm kritik becerilere odaklanıyor. 6 tane temel başlık var benim hoşuma giden. Ondan üzerine hızlıca geçelim isterseniz. Birinci başlık iletişim en önemli beceri bence eğer düşüncelerinizi, fikirlerinizi doğru anlatamadığınızı düşünüyorsanız, etki yaratacak iletişim, sunu becerileriniz yoksa, hikaye anlatım ve ikna konularına kendiniz geliştirmeniz gerekiyorsa programın modülü harika. İş hayatında bu aralar en çok popüler olan konulardan bir tanesine, benim de meraklısı olduğum ve uzmanı olduğum inovasyon, program inovasyon üzerinde duruyor. İnovasyon yapmanız, inovasyon projene katılmanız için çevik düşünme, ecal düşünme prensipleri, problem çözme becerileri ve tasarımcı düşünce yani design thinking üzerinde duruyor. Öte yandan iş hayatı artık çok zor biliyoruz. Kendimizi sürekli motive etmek de çok zor. Bazen kendimizi sıkışmış hissediyoruz, motivasyonumuzu kaybediyoruz. Üçüncü modül buna ayrılmış. Burada Resilience yani zihinsel esneklik, duygusal zeka ve kendine liderlik etme beceri üzerinde duruluyor. Benim hep hayatımda eksikliği çektiğim şeyler. Keşke sizler gibi şanslı olsam. Genç yaşlarda bunları öğrenebilseydim. Peki kariyerinizde bundan sonraki adımını atacağınızı bilmiyor musunuz? Onunla ilgili bir modül var. Dördüncü modül kariyerinizde ileriye gitmek için doğru becerilerle donatıyor sizi. Geleceği iyi okuma becerisi ve uzun vadeli düşünme becerisi bu modülün alt unsurları. Peki siz de zaman zaman yapmanız gereken şeyi biliyor ama bir türlü harekete geçemiyor, sürekli erteliyor musunuz? Bunun için de bir modül var. Beşinci modülde bu problemi nasıl doğru tanımlayacağınız, doğru kararları nasıl alacağınız ve hepsinden önemlisi etkili hedef ve plan yönetimi nasıl yapacaksınız? Bütün bunları anlatıyor program. Ve bugün iş hayatında bir dert daha var. Değişim çok hızlı, dijitalleşme çok hızlı. Bunlara başa çıkmak zorlaşıyor. İşte son modüle bunun üzerine duruyor. Hem değişime nasıl uyum sağlayacağınızı hem de dijital bakış açısını ve büyüme odaklı yaklaşımı nasıl kazanacağınızı bu modülde anlatıyorlar. Şimdi anlatıyorlar deyince böyle ekranın karşısına geçiyorsunuz bu oyunu birisi kafanızı şişiriyor. Öyle düşünmeyin. Sanal dünyada yapılıyor eğitim ama gayet katılımcı. İçerisinde senaryo çalışmaları var, vaka çalışmaları var, grup çalışmaları var. O yüzden sizi aktif ve canlı tutuyor. Ufak tefek herhalde ev ödevleri de veriyorlar. Ama haftada iki saat ayırmanız yeterli ve böylece bu devasa programda dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla tanışma, sohbet etme, birbirinize yardımcı olma, birbirinizi geliştirme fırsatını buluyorsunuz. Peki şimdi ne yapmanız gerekiyor? Yukarıya ve aşağıya linkler bakıyorum. Gidin oraya tıklayın. 5 dakikalık bir kayıt süreci var sadece. Daha sonra elbette bir kabul prosesinden geçeceksiniz. Ama ben eminim ki sizin yetenekleriniz ve becerileriniz buna hayli hayli yeterli olacak ve ondan sonra uluslararası bir network'ün sunduğu, uluslararası bir danışmanlık firmasının sunduğu harika bir program, bir parçası haline geleceksiniz. Forward programının ilk yılı değil bu. Şu ana kadar 90 bin kişi 60 ülkeden katılmış ve %98'i başkalarına tavsiye etmiş. Türkiye'den de bolca katılan var. Bilgesu bunlar bir tanesi Bilge Su bir moda tasarımcısı bu programa katıldıktan sonra hayatın değiştiğini söylüyor. Bununla ilgili kısa bir videoyu da buraya bırakıyorum. Onu da mutlaka izleyin ama yapmanız gerekeni unutmayın. Yukarıdaki veya aşağıdaki linke tıklıyorsunuz. Hızlıca kayıt işleminizi yaptırıyorsunuz ve inşallah programa katılıyorsunuz. I studied art management but I was always interested in fashion. In my last year of university, I launched an online platform about sustainable fashion. I knew that there were skills that I needed to have to push this ahead, like communications, leadership, problem-solving and digital skills. So, when I came across the Forward program, I knew right away that this program was totally right for me. Before Forward, I didn't have a map or a goal for my career. I was doing a lot of different things but was still not sure I was enough. I couldn't draw a direct line for what I wanted. Uh, six months after finishing the program, my life changed because I learned how to set intentions, how to structure my work, how to focus and manage my time intentionally. Step by step, I started believing in myself more and I started drawing that line. My name is Viyası, I'm an entrepreneur. I run a sustainable fashion, online platform and community. I feel empowered and I feel I'm on the right path to have a flourishing career.